Desem. Hayaller vardır gizlenen Ama bir kaç bir şey özlenen Yokluğunda yol gözlenen Gidiyorum hayallerin peşinden Bu şehir beni itiyor beklemem Kimseden de müsaade istemem Sokakta yine tek başınayken Korkum yok hiç kimseden Gece daha keskin ziletten Ab konseri hadi biletsen Sokaktayım yine bir tek ben Öldürür hepinizi bir tekmem Hepinizseniz ben tek olmam Gerekiyor hep gelip görmen Sokak değil sanki cehennem Senin siz, siz, Bu sokaklar senin bildiğin gibi değil, Aşar boyunu artık çok derin. Daha sana sız, boşverin boş verin. Daha sana sız, boş verin. Sokaklar senin bildiğin gibi değil, Aşar boyunu artık çok derin. Daha sana sız, boşverin boş verin. Daha sana sız, ah boş verin. hayatı. Sen de söyle. kalma arkada. Kovalarken birbirini akreple yer kovan ben bir başımayım sokakta. Yine seni yürüyün yataktan. Elimde küt kalem var ya. Hayatma aydılatan bayla yazıyorum bildiğim kadarı.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 Sokaklar senin bildiğin gibi değil Aşar boyuna artık çok derin